Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen iyisin inşallah. İyiye teşekkür ederim hocam. Hocam biraz daha konuşabilir misin? Sanki bir cızırtı var ama. Şimdi nasıl? Ha, şu an Ses. Iyi. Ses. iyi. Tamam kulaklığı taktım anladım. Şey, yeni bir sıkıntı olursa bizlere yazabilirler. Evet. Hocam nasıl gidiyor pandemi? Aran olasın. Sağınız olasın. Ya sağlıkta sıkıntı yok da bu pandemi ise biz. biz. da Herhalde bizi seviyor. İnşallah erkenden gider de kurtuluruz. Şu aşılar falan hallolsun. Çok yordu ya, yani. ülkeyi yordu, dünyayı yordu, insanları yordu. Dolayısıyla pandemi sadece futbol değil her tarafta sorun. Acilen gitsin. Çok yordu gitsin. Evet. Hocam gece nasıl başladın önce, ee, Fenerbahçe karşısında 0-3-0 yani izlediniz mi? Hocam sesim geliyor mu? Telefon aradı da onun için meşgule aldım. Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyledim. Fenerbahçe karşısında 0-3-0 yandı maçı mi? İzledim, izledim. Ama sesin dışarıda niye benim kulaklığımda yok ben ona kızıyorum şimdi. Evet. Bir değerlendirmenizi hocam maç dediyseniz Süper Lig bir şampiyonluk yarış hakkında kısa bir değerlendirmeniz lazım. Yani Fenerbahçe takımı e, kadro olarak çok kalite, oyunu da çok hızlı oynuyorlar. Işte. E, evet. dolayısıyla iddialı, iddialı ama Beşiktaş da keza aynı. Zaten iki sırada yanılmıyorsam Fenerbahçe, Beşik, şey, Galatasaray, şey, Beşiktaş, fener Galatasaray. Selam oldu. Evet. Ben öyle. Fenerbahçe takımı yani çok etkili oynadığını düşünüyorum bugün. iyi işler yaptı. Ekip arkadaşlarıyla beraber izledik zaten maçı. Bir de iyi oyuncular alıyorlar biliyorsun. İsmini söylemeye gerek yok. Özelini de soralım hocam o zaman değmişken. Nasıl terlendiriyorsunuz sana Şimdi bugün maçı seyrederken Sosa girdi. Sosa girdi. Mesut gelince ne olacak dedik. Peşine Mert Hakan, Aa, Mert Hakan da varmış dedik. Yani Kadro zenginliği iyi bir takım. Mesut Özil de e, tartışılacak bir oyuncu değil zaten. E, katkısı olacağına inanıyorum. Yani çok büyük katkısı olur diye düşünüyoruz. Dağatasaray'da oyun kurulu açıkladı hocam az önce. Görmüştünüz belki. Evet, gördük, gördük. O da zaten Galatasaray'a e, yaşadığı süreçler var. İnşallah katkı sağlar. Yani her takım devre arasında kendini güçlendirmek için gerekli çalışmayı yapıyor. Beşiktaş'ta pek hareket yok gibi geldi. Beşiktaş'ın nasıl <gülüyor> ihtiyacı yokmuş gibi. Beşiktaş'ın par kattı. Yani bilmiyorum bakalım nasıl olacak. İkinci. Peki bir sürpriz çıkmaz mı hocam Adol takımı? Alanya mesela 4-3 yemiş Ankara Yüce'nin bugün. Evet o maça da döndük son 10 dakika. dakika 2-0'dan geriye dönüp 4-3 kazanmak. Alanya takımı da iyi ama o üç büyükler bu sene büyük bir ihtimalle bir daha yani oradan şampiyonluk birine gidecek. Yani şu ülkelerden birine gidecek gibi gözüküyor. Alanya işte o skalanın içinde, ilk beşin içinde oralarda dolaşacak gibi. Benim görüşüm bu. Peki alt sıralarda neler olacağım? Denizspor Gençler Birliği, Kötü gidiyorlar. Düşmeyen yakın takım sizce hangi takımlar? Ya Birbirine yakın takımlar. Mesela bugün gün Ankara gücü kazansaydı. Büyük bir avantaj yakalayacaktı. Ama üstteki takımlar kazandıkça onların kendi aralarındaki maçlar birbirlerini çok etkileyecek. Kendi aralarında oynayacağı maçlarda e, avantaj sağlayan takımlar diğer takıma üstünlük sağlayacak. Yani bu üstteki takımlardan kolayına puan alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü bir fark oluştu yani. P4 takım düşecek. Bu sene daha da zor işler. Yani nasıl tabii, olacak. Tabi tabi. Yani. Hocam, evet. sen söyle, söyle, sıkıntı yok. Hı? Katılıyorum sana. Ya. TFF birinciliğe geçecek mi? Süperlikle ilgili size söyleyeceğiz. Başka bir şey yoksa. Evet. TFF birinciliğinde yarış çok kıyasaya gidiyor. Devreye evet. girerken her takım arasında 2-7-8 takım arasında birer fanlık fark vardı. Bu haftadan evet. sonra işin en değişti. Giresun, Samsun, İstanbul oluyor karısı. 38-37-36 oldular. Ondan sonra 32 diye devam ediyor. Evet. Hatta yine, e, her hafta lider değişiyordu ilk yerin sonlarında. Bayağı bir piyasaya yarış var. Şampiyonluk sen nasıl denediyorsunuz? Sanki takımlar de, çıkmaya yakın sizce? Valla ilk ikide ben Samsun Spor, ardından yani İstanbul Giresun. Ama Samsun Spor kesinlikle çıkar diye düşünüyorum. Kendi şehrimin takımı aynı zamanda. Kadroları da güçlendirdiler yaptıkları transferlerle. Ekonomik olarak da çok büyük sorunları yok. E, şehrin bir marka değeri de var zaten. E, Yüksel Yıldırım Başkanımız o yatırımlarını doğru yapıyor, büyük bir maddi ve manevi destek veriyor. Dolayısıyla Samspor'un ben çıkacağını düşünüyorum. Arkasında İstanbulspor'un da ekonomisi iyi. Üresinde biraz biliyorsun tahtayla ilgili sorunlar var. Evet. İstanbul'da kendi ekonomik tablosu ve kadro derinliği iyi. Yani orada belki Adana değil, hani son oynadığı maçı kaybetti, Bursa maçı'nı çok şey gördüm ben yani çok cesur böyle yani bir birden sonra bayağı da yani cümbür cemaat gittiler. Daha önce de bir gol yiyebilirlerdi. Ama daha sonra işte Ali'nin attığı golle mağlup oldular. Onlarda da iddia var. Tabi ki Adana şehri de futbol kültürü olarak belli bir zenginliğe sahip. Ve ekonomileri de iyi. Kadroları da iyi. Ben önce Samsun Spor, sonra o ilk beş takımın Muhakkak biri çıkar. Yani şu anda bulunan e, ilk beş sıradaki takımdan ikisi çıkar diye düşünüyorum. Biri de playoff oynar. Alttan çok zorlayan olmaz diye düşünüyorum. Hocam Bursaspor nasıl yayınlanıyorsunuz? Gençlerle bayağı iyi mücadele ediyorlar. Şu 7. sıradalar. Evet, evet. Antalya'da da onlarla takip ettik. E, mecburiyetten de olsa güzel işler yapıyorlar. E, aslında felsefe bu olmamalı. Çok iyi oynuyorlar. Gençler çok iyi işler çıkarttılar. Yabancı oyuncuları yok. İşte kendi bünyesinden yetiştirdikleri oyuncularla tahtanın kapalı olması nedeniyle bu şekilde gidiyorlar. Ve çok da iyi oynuyorlar. Çok coşkulu ve dirençli oynuyorlar. Belirgin 4-5 tane oyuncuyu çok rahat önümüzdeki sene satarlar diye düşünüyorum benim görüşüm o. Dolayısıyla bu bir zorunluluk olmamalı ülkede. Bunu Altınordu takımı yapıyor. Proje olarak, felsefe olarak yapıyor. Yıllar önce Trabzon'un böyle bir durumu vardı. Oradan Yusuf Yazıcılar, Abdülkadir Ömürler işte diğer oyuncular çıktı, büyüdüler, gittiler zorunluluktan dolayı. Keza aynı şekilde şimdi Bursa bu durumda. artık ülke gerçeği bu. Bunun görülüp ülke futbolunda felsefenin bu tarafa kaymasında fayda var diye düşünüyorum. Hocam, Kırşehir Becespor taraftarlarımız bir sürü mesaj atıyorlar. Birazdan Kırşehir Belediyespor'a geniş yeterli gireceğiz. E, niye sürekli bir konuşuyorsunuz demişler. Ben onu bir hatırlatayım önce. Birazdan geçeceğiz Kırşehir Becespor'daki yeni ede. Çünkü bu ee, e Soruyu sen soruyorsun. cevap ben veriyorum. Dolayısıyla muhakkak Kırşehir'i de konuşacağız. E, eski takımımız Tuzlaspor'dan da mesai daha var. Tuzlaspor hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Biraz kötü bir başlangıç haplar Evet, Aksisar takımı güçlü geldi. Orada bir hoca değişikliği oldu. E, Tuzda takımı aslında iyi oynayan bir takımdı. Ama bir anda playoff'un dışına çıktılar şu anda. E, bizim oyuncumuz olarak bir tek Gökçen oynuyordu hala. Diğer oyuncular birçoğu Eyüp'e gitti. Bizim rakibimiz olan Eyüp'e gittiler. E, dolayısıyla e, beraber çalıştığımız, bize fayda veren, katkıları olan, bizim de katkıları olan katkımız olan her takıma sempatiyle bakıyoruz. E Tuzla da bizim bir takımımız sayılır. E, yani Tuzla Spor'u seviyoruz. Yönetimini ve camiasını seviyoruz. İnşallah başarılı olurlar. Ama bu durum şu anda onları e, iddiadan geri gitti. Hani belki hoca değişikliği ivmelendirir. O takıma bir yeni bir aksiyon katar ama Taner Hoca geçen sene çıkan takımın hocasıydı. Kadro yapılanmasını yapan, devre arası yapılanmasını yapan bir hocaydı. Hazırlığını yapan Yeni gelecek hoca inşallah adaptasyon sağlar, hızlı bir şekilde bir katkı sağlar diye düşünüyoruz. Hocam erken olmadı mı? Üç marivette Taner Hoca'yla yoldan ayırması sizce? Ya e, kulüplerde e, yönetimler e, skorla alakalı davranışlar gösteriyorlar. E, Oysa ki uzun vadeli makro planlar her zaman önemli. Bu bir yönetim tercihi, saygı duyacağız. Ne diyelim? Performansa bakıyor, mutsuzluk varsa, takım içinde bir hoşnutsuzluk varsa, bir uyumsuzluk varsa, e, bu da e, yönetime e, belli bir şekilde yansıtılıyorsa yönetim de belli kararlar alıyor dolayısıyla. Biz sonuçta teknik adamlar kulüplerin e, içinde çalışıp onlara katkı vermek için oradayız. E, karar merciği her zaman teknik adamlarla ilgili yönetimlerdir. Yönetim böyle bir karar almış, saygı duyacağız. Tanrı Hoca'ya geçmiş olsun diyoruz. Yani inşallah hayırlı bir şekilde inşallah bir takım alır. Tuzla da başarılar diliyoruz. Ben Tuzla Spor'u seviyorum yani. E çünkü bize katkısı çok. Bunu inkar edemeyiz. Peki. Peki alt sıraları... Doğru... Spor vasıtasıyla tanışmıştık yanılmıyorsam. Orada beraber çalışmıştık. Evet, evet. <gülüyor> evet, şey soracağım. Alt sıralarda e, durum biraz karışık. Eskişehir tahtı açamadı. Yani açacak mı açamayacak mala belli değil ama biraz sıkıntılı gözüküyor. Herhalde İkalay oldu. transferler yaptı. Evet. Ankara spor transferler yaptı. Yani orada tehdit Ankara spor e, belki kurtarırsa. Balıkesir'in sıkıntısı var yanılmıyorsam. E, başka kimin sıkıntısı var? Akhisar da transferler yaptı ve kazanarak. Evet. Menemen kazandı bugün önemli galibiyet aldı. Menemen kazandık. Kazanan takımları iyi ama Eskişehir artık e, kabullendi bazı şeyler öyle düşünüyorum. Aynı Sos. Menemen. Şimdi ikinci lige geçeceğiz. Dolayısıyla Kırşehir Belediyespor'a geçeceğiz lige lige gelelim, evet. şimdi. lige göle. 2. lige soracağım? Kırşehir Belediyespor tekrar hayırlı olsun ama siz Tuzlaspor'dan ayrıldığınızda da Kırşehir Belediyespor'la anlaşmıştınız. Ama evet. anlaşılmamıştı. Önce onu soracağım hocam. Neden olmamıştı o zaman? Ya o dönem şöyle e, Kırsel Sporda e, yeni çıkmıştı, yanılmıyorsan, öyleydi. Yok. Ne? Evet, yeni şampiyon olmuştu. Öyle mi? Yeni çıkmıştı Şimdi ben e, hata yapmayım, pot takılırmayım. Biz anlaşmıştık, ben... Kırseli anlaştık. E, Erhan Bey var, Erhan Aslan, o zaman onun vasıtasıyla e, yönetim kuruluyla işte anlaştık. Büyük şey, işte buradaki Belediye Başkanı Selahattin Bey'in de destekleriyle. Burada anlaştık biz. Sonra kulüp içerisinde başkan değişiklikleri süreci uzattı. Beraber geldiğimiz da görevi yapmak istemediğini ifade edince beraber geldiğimiz insanlara da saygı olsun. Meslek ettiğimiz adına üstümüze düşen bizim de görevi bırakmaktı. Çünkü Aynı şehirde yaşarken sizin buraya gelmenize vesile olmuş insanları göz ardı edip siz burada durursanız bir etik davranış olmaz. Ben hayata biraz da öyle bakıyorum. Dolayısıyla bu nedenle bir yol ayrımı olmuştu. Fakat ilişkilerimiz her zaman devam etti. Yani ayrıldık ama küs ayrılmadık yani. Birbirimize küs değildik. Görüşüyorduk. Mehmet Işık Başkan vardı. Eren Bey ile görüşüyorduk zaman zaman. Sonuçta bu sene böyle bir durum gelişti. E, görüştük. E, onlar davette bulundu. Biz de daveti kabul ettik. Anlaştık. E, bir sorunumuz yok. Güzel bir şekilde birlikteliğimiz devam ediyor. Peki. Hocam, e, Kırşay Bölge Spor e, bu sezon çıkacak mı birinciliğe? Bunu çok soruyor Kırşay'ın taraftanlar. Bir de ben şunu soracağım ek olarak. E, bu kadro playoff için veya birincilik için yeterli mi transferler istediniz Şöyle, biz konuşurken e, kulübün felsefesi devre arası e, transferi, e, aslında ben de çok sıcak bakmıyorum devre arası transferine. Çok elzen, çok e, ihtiyaç duyulan bir mevki olursa düşünüyoruz. Ki Tuzla'da da bunu yapmıştık, biliyorsun. Bu, ee, e, işte, Dolayısıyla benim tarzım bu ama tabii ki ihtiyaç olan bir yere de e, Fikir Birliği içinde yönetim kurulumuzda bu konuda bizi destekliyor her türlü desteği vermek adına çaba gösteriyorlar ama kadro derinliği olarak biz zaten bu kadroyu bilerek geldik şimdi aynı şöyle anlatayım Evet Umut vaat ediyor Ben Tuzla takımını hatırla sezon başı geldiğimizde bir önceki sene küme düşme potasından Son maç Sarıyer'i 2-0 yenerek kurtulmuştu. Ben o sene tokattaydım. E geldik evet. o padrodan 7 oyuncu duruyordu. Hatırlıyorsan. Evet, evet. evet. Ozan durdu, Bülent durdu, Murat Yılmaz durdu, Gökçen Kaya durdu, Hacı Mustafa Karabulut durdu, Hı -hı. Sadık Kaş durdu, Berat Ali Genç durdu. O takıma üç tane Diyarbakır'dan önce almıştık biz. Mehmet Özlüraz, Muhammed Akaslan, e, Taner Yıldız. Samsun'dan iki oyuncu Sefa ile Hakan. Sabek Taner Koç, yumuşaneden. Ee, Tarık Mayhoş, şimdi Van'da oynuyordu, Şeydi, Çorum'da herhalde. Mı? Tarık Mayhoş. Tarık Mayhoş. Kaleci, Kaleci Bayramı Sa almıştık, şimdi Kocaeli'de. Ee, evet. Çağrıcı'da e, Pazar'da oynuyor, şimdi bizim rakibimiz. E, dolayısıyla e, oynayan kendi kadrosunun üstüne biraz montaj yapıp, yani iskelet kadroyu bozmadık, birlikte oynadıkları için. Ve başarılı bir sezon geçirdik. 24-25 hafta lider olduk yanılmıyorsam. Evet. E, Otuzuncu hafta kötü bir skor yüzünden bir ayrılığımız olmuştu ama bir sonraki sene çıktılar. Şimdi orada saydığımız oyuncuların altısı, yedisi rakibimiz olan grubumuzun evet. lideri bir oynuyor. Ve ben e, Kırşehir sporu biraz e, o, o, oraya benzetiyorum. O duyguları yaşıyoruz arkadaşlarımızla. Çok karakterli, çok e, etkili çok zaten öyle olmasa şu anda 33 puanla 5. sırasında olmazdı başarılı bir ilk yarı geçirdiler Kırşehir Spor olarak Kırşehir Belediyesi takımı olarak Kırşehir Belediyesi Spor olarak iyi bir süreç geçirdiler devre arası hocanın ayrılmasıyla Gürses hocanın ayrılmasıyla biz geldik kadroyu biliyoruz Şimdi çok daha iyi bilmeye başladık, yani çok daha iyi tanıyoruz. Çocuklarla yaklaşık üç haftadır, yani üç hafta dört haftadır çalışıyoruz. Bir Antalya kampımız oldu. Bir iş çıkacak, ben buna inanıyorum. Yani bir şey çıkacak. Yani benim için arka tarafında neden olmasın soruları var, ama umutluyuz. Oyuncularımız çok istekliler ve kendi mevkilerinin en iyileri durumundalar bana göre. Büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. İnşallah Tuzla'da yaptığımız işi yani burada da başarırız. Bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yani e, işin yönetimsel tarafında da doğru şeyler var. Çalışma ortamımız, antrenman sahamız, tesisimiz, e, beslenme düzenimiz falan o da çok iyi. E, şimdi işte çarşamba günü bir Turgutlu maçımız var. İnşallah onu kazanarak başlayıp e, playoff'un içindeki yerimizi sağlamlaştırarak e, son haftalara kadar gitmeyi düşünüyoruz. 6 puanlık maç. Yani, yani şimdi 6 puan diyorsun da bence 12 puanlık maç. <gülüyor> şimdi üç, Durgutludan aldım. 3'te sen kazandın 6. E, Pazar Eyüp oynuyor. Evet, o da var. Anlatabildim mi? E Kırklareli Sivasa oynuyor içeride diyelim. Kırklareli kaybetti. Alttaki takım. Üste Sakarya Konya ile içeride. Anlatabildim mi? Van ee, Tarsus oynayacak. Yani, yani bu takımların bir beraberliği, e, şimdi Eyüp ile Pazar'ın beraber kaldığını varsayarsak, 2-2-4, 3-3-6-10. Bir tanesi takılırsa 12 puan. Kazanç 12 puan. bu Boğalaşan evet. 3-4 puan var. Yani beraber kalındığında. Dolayısıyla biz kazanmak amacıyla, elimizden geleni yapacağız. Yani kazandığımızda e, düşüncem şu ki biz e, playoff içindeki yerimizi sağlamlaştırır diye düşünüyorum. Amacımız da bu. Oyuncular buna inanıyor. Yönetim kurulumuz buna inanıyor. E, i̇nşallah biz de elimizden geldiğini yaparak e, bu, bu işi sağlayacağız diye düşünüyoruz. Peki. Hocam bir şeyi sorusu sadece Ömer Kılıç. Hocayı sorar mısın? Diyeyim. İkinci. Canım. Şu anda geliyor mu? Gelmiyor. Bir dakika. Hocam sesim geliyor mu? Çok az geliyor. İşte arıyorlar böyle. Şey gidiyor. Anlatabildim mi? Telefon açıyorlar. Telefon açıldıkça ses gidiyor. Benimki geliyor mu? Seninki çok net geliyor bana ama. Seyircilerimiz nasıl? geliyor Kulaklığın olmasına rağmen gelmiyor yani. Şu anda beni duyabiliyor musunuz peki? Kısık olsa? Yani, duyuyorum ama yani çok zorlanıyorum. O anlamda söyleyeyim. O zaman birazdan düzelir diyelim. Ben sorumu sorayım, duyabiliyorsanız beni. İkinci yarı bu takım nasıl bir anlayışla oynayacak? Hücum oynayan bir takım sahada görmek istiyoruz demiş Ömer Kılıç. İkincilikte bu takım nasıl bir oyun anlayışıyla oynayacak? İkinci yarı. Sonra? İkinci yarı bu takım nasıl bir anlayışla oynayacak? Hücum oynayan bir takım sahada görmek istiyoruz demiş. Hücum oynayan bir takımı sahada görmek istiyoruz. Biz topa sahip olan pas yüzdesi yüksek, atak organizasyonu çok olan, savunma önlemlerini almış, planlı, disiplinli bir takım olacağız inşallah. Ya yani sen o zaman Tuzlaspor'u hatırlıyorsun işte. Evet. İlk yarının sonunda 9 gol yiyip 30 küsür gol atmıştık yanılmıyorsam. En az gol yiyen takımdık. Ben öyle hatırlıyorum. Üçünlüklerde gol attığımız sayı da çoktu. Üçünlüklerde en az gol yiyen takım Tuzlaspor'du o dönem. Evet. Ama attığımız gol sayısı da fazlaydı yani, az bir sayı değildi, yani iyi işler yapıyorduk, öyle düşünüyoruz, yine evet. öyle bir takım i̇kinci yaratma yolundayız. İkinci yarıda, ikinci devrede Kırşay bu nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacak, ee, hücum oynayan bir takım sahada görmek istiyoruz diye bir soruydu yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah öyle bir takım olacak. <gülüyor> öyle Pas oyununu seviyoruz, yani en azından senin bu konuyla ilgili bir fikrim var. Ee, topa sahip olan, bas yapan, ön bölgede atak organizasyonları olan, değişik e, varyasyonlar yapabilen, savunması da güçlü bir takım yapacağız inşallah. Zaten öyle bir takım inşallah. Ee, sadece birkaç formasyon değişikliği. E, Tuzla'dan buna şahit olduğun için çok rahat söylüyoruz. İnşallah oradaki işi burada başarırız diye düşünüyorum. Hocam ısrarla soruyorlar. Transfer olacak mı? Forvet'e takviye olacak mı? Şimdi e, tabii ki düşünülebilir ama şimdi, hangi takım nerede e, çıkacak bir oyuncu var da hani çıkıyor mu oyuncu çıkıyor mu? Çıkıyorsa ekonomisi ne kadar? Bize ne kadar uygundur? E, dolayısıyla biz önce elimizdekilerden iyi bir şey yapacağız. Uygun olan, bizim bütçemize uygun olan, e, bizim oyun format formasyonumuza uygun olan tanıdığımız bildiğimiz e, ve e, sa, e, aidiyet duygusu yüksek olan bir dediği gibi oyuncu olursa niye olmasın düşünülür ama şu anda biz takımımızdan memnunuz inşallah iyi şeyler olacak diye düşünüyorum hocam derhal takviye demişken pek sıcak bakma demiştiniz ben e, bu konuyu biraz da tuzla spora bağlamak istiyorum Hani Tuz'a sporda e, çok iyi gidiyorduk. Ondan sonra beklenen son gelmedi. Bunun sebebi yapılmayan veya yanlış yapılan takviyeler eder miydi seviyeler arasında? Şimdi şöyle, biz iki tane üç pozisyona oyuncu alternatifi istedik. Bizim Murat Yılmaz vardı biliyorsun. Evet. Onu alternatif oyuncu istedik. Elini aldık. Orta sahada işte Sefa ayrılmıştı bizden. Erdi'yi aldık Tuz'la ile ilgili konuşuyorsa. Bir de evet. kenar oyuncusu Ahmet Kıran'ı istemiştik. Alamadık. Bendikten şimdi orada oynuyor zaten Tuzla'da oynuyor. Ee, biz e, ilk, Tuzla'daki sorunumuz şuydu, sağımız yoktu bizim ya. Yani. Şimdi bak Kırşehir'de sağımız önümüzde, imkanımız güzel, tesisimiz var, fitnessimiz var. Yani Tuzla'da ben bir gün işte biliyorsun Oranlı'ya gidiyorduk. Aynen. Bir gün, gün C'ye gidiyorduk, Ümraniye'de çift kale. Biz Tokat maçına, Tokat maçına. Çift kale yapmak için Amasya'ya gittik. Merzibon'a indik uçakla. Ama evet. Merzifon'dan Amasya'ya gittik. Yağmur yağdı diye idman yapamadık. Halı sahada idman yaptık. Oradan tokata geçtik. Yani tesis önemli. Benim kendi adıma söylüyorum bunu. Bunlar tabii bizi etkilediler. Dolayısıyla burada sahamız var. Gerekirse... İşte karyarsa hemen yanı başımızda Orhanlı gibi değil. Beş adım attığımızda sentetik sahamız var. Yani karyarsa problem değil bizim için sentetik. Mesela ikinci hafta etimiz kutlu oynayacağız. Antrenmanlarımızı sentetikte yapacağız. Yani bu imkanları var Kırşehir Belediyesporum. Dolayısıyla biz de bizim işimize teknik adam olarak bu imkanların içerisinde iyi şeyler çıkarmak. Tabii ki taraftarlar popüler iyi oyuncular görmek istiyorlar. Ama bu takım bu noktaya getiren bir grup var. Bu gruba da saygı duymak gerekiyor. Biz o saygıyı gösteriyoruz. Eğer dediğimiz gibi kulübün ekonomik şartlarına uygun, bizim oyun formasyonumuza formatımıza uygun, aidiyet duygusu yüksek böyle bir oyuncu ortaya çıkarsa, biz yönetimimizle konuşur, bu konuda bir hamle yaparız diye düşünüyoruz. Ama şu an öyle bir oyuncu e, profil ortada olmadığı için e, böyle bir çaba da göstermiyoruz. Ama araştırmalar devam ediyor tabii Yani bazen transfer yapmamak da iyi bir transferdir. Doğru. Senden yani, aynı devre arasında çok nokta atış transferler pek kolay olmuyor. Yani ya, onu anlatmaya çalışıyorum. İlle transfer yapmak değil bazen almamak da iyi bir transfer. Yani bir oyuncuyu almamak da iyi bir transfer sayılabilir. Biz şimdi eee Doğru hamle yapmak istiyoruz. Takımızın uyumlu düzeni var. Arkadaşlık duygusu yüksek, aidiyet duygusu yüksek. Bu uyumu bozmadan bu uyumlu yapıya entegre olabilecek böyle bir oyuncu profili çıkarsa hem yönetimsel hem teknik olarak sorunlar olmayan ekonomik anlamda ve teknik anlamda e, düşünülebilir. Dolayısıyla... Biz e, burada bulunan arkadaşların emeğine de saygı duyuyoruz yani. Peki. Hocam, e, grubun en az gol takımı lider Eyüpspor 14 gol. Ondan sonra gelen takımda 15 golle Kırşehir Belediyespor. Evet. Ama atılan hemen hemen yarı yarıya bir fark var. Yani biraz da Kırşehir taraftarlar bu yüzden gol transferi istediğini düşünüyorum ben. Şimdi tabii ki bu matematiğe göre bu matematiğe göre haklılar. Ama Bizim kamp çalışmalarımızda ben Karabük maçıyla ilgili yorum yapmıyorum. Çünkü orada iki günlük bir, üç günlük bir şey. Ama en azından ben Kırşehir takımını iki, üç defa bir yayın kuruluşunda seyretmiştim. Canlı maçlarını. İsmini vermiyorum. <gülüyor> Uygun olmaz diye düşünüyorum. Yani bir yayın kuruluşu. iki üç maçını seyrettim. Gördüğüm ee, takımın boyu uzuyor, arkadan atılan uzun toplarla atağa çıkmaya çalış, çalışılıyor ve ceza alanında bulunma oyuncu sayısı yani bir iki oyuncuyla bulunacağı, 4-5 oyuncuyla bulunacağını ceza alanında bir iki oyuncuyla bulunuyor ve atılan çok top gollerin belli bir yüzdesi yüksek bir yüzdesi duran toplardan. Biz hareketli oyunda gol atma planında çalışıyoruz. Bütün oyun planımız bu yönde. Tabii ki duran top bizim için çok önemli. Dünyada atılan gollerin yüzde 60, yüzde 70'i duran toptan. Hareketli oyunda da biz goller bulmak istiyoruz. Dolayısıyla e, ön bölge oyuncularımızın aktivitesini ve hareket alanını, hareketliliğini arttırıp merkezden e, destekleyen oyuncuları da işin içine soktuğumuzdaki e, bunu başaracağımızı düşünüyorum. Böyle bir oyuncu grubumuz var hareketli oyunda da çok ıı, aktif işler çıkaracağımızı Hocam. düşünüyoruz. Yani gol sayımızı artıracağız inşallah. Bu anlamda. Hocam Eren Taşkın'ı soruyorlar ısrarla. Eren Taşkın'ı Şöyle, Eren benim kara Günlükten oyuncum. Ee, orta saha oyuncusudur. Ee, e, eyüp de oynadı. İşte bu sene Maraş'taydı. Bir uyum sorunu yaşamış olabilir. Teknik adamla, takımla, işte şehirle, kulüple vesaire. Bu tür davranışlar kulüplerde oluyor. Bizden de Bilal gitti biliyorsunuz. Evet. Ortasında bir Bilal oyuncumuz vardı, o gitti. Böyle bir açık oluşunca bu pozisyonda Eren orayı rahatlıkla halledebilecek düzeyde bir oyuncu diğer oyuncu arkadaşlarından da Eren'i sorduğun için söylüyorum. Ee, Karagün'te çalıştım. Yapabildiği işler var. Dolayısıyla boşalan bu tarafa hem kulübün bütçesine uygun bir davranış gösterdi. Kendisi de fedakarlık yaptı. Bizle beraber, bizimle beraber çalışmak istedi. Ee, o da onun vizyonunu doğru olarak görüyorum. Çünkü e, Kırşehir Spor pliyofa kaldığında final oynadığında İnşallah şampiyon olduğunda bu takımın içinde yer alan bir oyuncu olarak o da kendi kariyeriyle ilgili doğru düşündü. Dolayısıyla ekonomide fedakarlık yaptı. E biz de oyuncuyu tanıyoruz. Onun oyun kalitesini takımın içine yansıttığı süreler olacak ki e, biliyorsunuz 5 oyuncu değişiyor. Genel evet. oyuncular 10 bölgeden değişir. Ya yani sayı alma, oyuna girme veya baştan başlama ve oyuna girme süresi ee, bu oynanacak ikinci arada e, herkese şans tanıyacak. Birçok arkadaşa, herhangi bir birçok arkadaşımız var. Orada 6-7 tane oyuncumuz var. Dolayısıyla münabeli oynayacağız. E, paylaşarak, zaman dilimlerini bölerek bu pandemiden, maç sıkılığından dolayı e, verimli olacağını düşünüyorum. Ama o bütün iş onda tabii biz çalıştıracağız. O da kendini buraya kabullendirecek. E, onun işi biraz zor. Çünkü önünde oynayan arkadaşlar da iyi arkadaşlar var. Hatta oynatamadığımız aynı noktada çok iyi arkadaşlarımız var. Üzülerek yapıyoruz bunu ama maalesef futbol 11 kişiyle oynamıyor. <gülüyor> ama 5 kişi değişiyor avantajımız o. Hocam bir şeyi sorusu alacağım Ömer Kılıç. Kanat oyuncularımız ceza sahasına girmiyor. Defans arkası koşu yapmıyor. Bu nedenle üstünüz stoperlerin kucağına tek başına kalıyor. Kompak hücum yapmanızı bekliyoruz demiş. Son cümleden geleyim. Kompakt bir takım görecek inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Yani biz geldiğimiz günden beri bunu vurguluyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Takip edebiliyorsa, araştırabiliyorsa arkadaşımız bu çalışmaların yapıldığını, bütün organizasyonun, antrenman planlamalarının bunun üzerine olduğunu görecektir ya da duyacaktır diye düşünüyorum. Yani bu söyledikleri şeyleri yapıyoruz. O anlamda söylüyorum. Peki. Hocam, e, sizce grubun şampiyonluk avarısı EF mu? Ya şu anda zaten bizle 14 puan var. E, Van'la 10 puan var. Evet. E, ben Antalya'da da yapılan bir röportajda aynısını söyledim. Yani e, komplo teorisi değil de yani biz hep iyimser bakıyoruz. Aklımızın bir tarafında neden olmasın sorusu. %5'lik, %1'lik, %3'lik şanslar Varsa nefes aldıkça umut vardır. Her zaman söylüyorum. Şimdi Efsun fixture'ine baktığında ilk 5 maçına Pazara gidiyor, içeride Sakarya ile oynuyor, Karacabey'e gidiyor, içeride Bodrum ile oynuyor ve bize geliyor. Zor Baktır, e, baktığımızda bütün bu maçlarda bizim maç hariç berabere kalabilir veya kaybedebilir, kazanabilir de ama kaybetme ve berabere kalma ihtimali var. Ama ee, bu bir yandan biz, bir olabilir Yani önemli maçları erkenden bitirmek gibi e, bir fikirde avantajı da sağlayabilirler kendileri. Kazanırlarsa tabii. Kadro transferi. Onların da durumu iyi. Biz yani onlar zaten şu anda e, bağırıyor. Biz burada şampiyon olmayı düşünüyoruz ve bu yolda gidiyoruz diye bağırıyor. Bu bir gerçek. E, biz de diyoruz ki biz neden yani bunlar bunlar olabilirse biz neden olmasını sormak durumundayız. Çünkü umut etmek durumundayız ve umut ediyoruz. Bu olursa e bizde de e, inşallah Turgut Büyü'yü yenerek başlayan bu ikinci yarıda deplasman devleti meskutu, içeride Kastamonu, dışarıda Konya maçlarını kazanabilecek bir davranış gösterebilirsek içeride Eyüp'le büyük bir güzel maç oynayabiliriz yani. Neden olmasın? Yani evet. bu Van e, Spor evet ciddi rakip onun Van Spor Eyüp'ün. Evin e, takımını çok iyi tanıyorum. Orada benim <gülüyor> sen de biliyorsun. Evet. Yani o takımı sürükleyen oyuncular bizim beraber çalıştığımız, partner olduğumuz işte Muhammed eee Karagümrük'ten ve Tuzla'dan. Sadık Tuzla'dan, Doğancan Karagümrük'ten, Tuzla'dan. Önemli. Bülent. Bülent Uzun Tuzla'dan. E, Birçok Murat ayrıldı oradan. İşte Sadık var. Orayı götürüyor Tuzla'dan. Dolayısıyla birçok oyuncumuz var. Onların şeyini biliyoruz. Evet güçlü bir takım. Ama neden olması yani? Umut, umut etmek bizim için önemli bir şey. Nefes aldıkça umut vardır. E, tabii ki en büyük iddia Eyüp Görünen e, organizasyonlarıyla, ekonomileriyle, transfer davranışlarıyla ve bulunduğu noktada 47 puanla Eyüp Ama şu ilk 5 maçlık periyodu bir kırgınlık gösterip kötü geçirirse biz burayı iyi atlatırsak biz de varız diyebiliriz ama bizim hedefimiz öncelikle play-off yani biz Turgutlu maçını kazanıp play-off'un içinde 4-5 hafta sonra böyle kemikleşmiş evet bu takım play-off oynayacak görüntüsünü veren ve duygusunu yaşatan bir takım olmak istiyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam. Hocam bir şey soru sağlayacağım. Gökay İreğul ile Mehmet Alaattinol aynı anda 11'i ne zaman izleyeceğiz diye sormuşlar. Şimdi bu tabii bir bakış açısı. Bizim Gökay'ı da beğeniyoruz. Mehmet'i de beğeniyoruz. Geldik zaten Mehmet oynadı ama şimdi kenar oyuncuları da var. Bir tane de diyelim savunma duygusu yüksek bir orta saha oyuncusu düşünün. Nasıl olacak? Bu hepsi bir arada olmuyor. Dolayısıyla ya belli bir zaman diliminde tabii ki yan yana oynayacaklar inşallah o günlerde göreceğiz ki ikisi de e, bir şey içinde yani bana göre kendi görüşüm e, form düzeyleri yükseliyor ama yarınki maçta e, Ahmet oynar Mehmet oynar öbür maç Gökay oynar Muhammed oynar fark etmiyor yani biz isimler üzerinde değil e, maç maç kazanabilecek takımı kurmak adına İnşallah Allah da bize o konuda yardım eder, doğru takımı kurup kazanan ve süre içerisinde 60-30, 45-45, 75-15 hatta 90 bütün oyunculara yer vererek toplam sezon toplamında bütün oyuncuların katkısıyla playoff inşallah, diğeri de inşallah olur, aklımızın bir tarafında umudumuz var, oynayan bir takımı yaratmak istiyoruz. Yani biz isimlere takılı değiliz. Onlar bizim kıymetli oyuncularımız ama diğer oyuncularımız da kıymetli. Dolayısıyla bir harmanlayacağız, iş çıkacak inşallah. Hocam hazırlık dönemi nasıl geçti? Hazırlık maçları yaptınız mı? Yaptınız. Nasıl sonuçlandı? Yani bunlar tekler olmuyor biliyorsun. <gülüyor> Tabii ki kendi aramızda formalar giymeden işte hakemsiz müsabakalar yaptık, oynadık. Ee, bir Sarıyerle yaptık, bir de Bursasporla yaptık. Bursaspor'dan bir iki oyuncu yani Adana Demir Yenen takımdan üç oyuncu falan oynadı bizim maçta. Sarıyer takımında da iki bir yenildik ama yani hani soru soruyorlar ya arkadaşlar işte ön bölgede olacak mı falan. Yani dört tane falan net gol kaçırdığımızı söyleyebilirim. E bunlar olacak ama en azından biz o ceza alanına üç dört kişiyle karşı karşıya 3-4 tane gol pozisyonuna girdik. Bu bizi mutlu etti. İki takım halinde oynadık. Bursa maçında da Bursaspor'a karşı 4-5 tane pozisyonumuz oldu ama pozisyon vermedik. Bu da bir şey. Çünkü diğer Bursaspor'un kulübesindeki duran çocuklar da orada sahadaydılar. Disiplinli bir takım, heyecanlı, coşkulu, güzel bir takım. Dolayısıyla kampı verimli buluyorum. Bizim takımımız da çok iyi özellikle inşallah ikinci yarıda böyle şimdi yağmur yağdı sahada bozulur diyorlar ama biz pas yapan yani pasa dayalı bir oyun oynayan ki en iyi yani sen bilirsin onu, nasıl evet. çalış, ne yaptığımızı bütün planımız bu ama her zaman da bu olmaz sahanın durumu rakibin durumu skorun durumuna göre de değişken davranışlar gösteren bir Kırşehir Belediyespor yaratmak istiyoruz. Bunun için her gün çalışıyoruz. Çocuklar da bu konuda verici, gerçekten vericiler ve sıkı çalışıyorlar. Bir sonuç alacağımızı gerçekten inanıyorum İnşallah yani İyi başkanlık bizi mutlu sona götürür. Neden olmasın diyoruz. Yani biz bunu başarabilecek bir kadromuz var. Ben buna inanıyorum. Hocam sorularım arasında vardı mı? Bir şeyi sorusuna gelince ona beraber sormuş olayım. Suat yıllarım demiş ki seyirsiz oynamak kırşıları için handikap oldu taraftar statı takıma coşku ve heyecan verirdi demiş. E, tabii ki öyle. E, seyirci bütün takımlar için önemli. Kırşehir'in seyircileri de, Kırşehir Spor'un seyircileri de tabii ki takımlarını destekliyor. Seyirci varsa takım coşuyor. Oyuncular daha e, aidiyet duygusuyla, o heyecanla, o istekle oynuyorlar. Ama yapacak bir şey yok yani. Pandemide bütün takımlar seyircisiz. Dolayısıyla iç sağa dış sağa diye bir şey yok benim görüşüm. Yani içeride oynuyoruz, dışarıda oynuyoruz e, seyirci yok çünkü. Ee, Hocam artık açılması gerekmiyor mu? Bence taraftarlarında açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben. Çok yani bilmiyorum ben özlediğimden bilmiyorum ama. Neyi? Yani e, kademeli olarak açılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama o onu planlıyor herhalde. Mart ayından sonra öyle bir düşünceleri var. Bu aşının yani yapılma oranı. Ama ya ben çok da şaşırdım. Biz Antalya'da kamptayken yabancı uyruklu insanlar hiçbir maske takmadı otelde. Yani enteresan. Yani 100 tane insan varsa yüz de takmıyordu. Hiçbiri takmıyordu. Biz mecburen maskeli geziyorduk. İnşallah şu aşı işleri olsun da önce sağlık kardeşim. Yani sağlığımız olmadan ne maç oynayabiliriz ne bir yere gidebiliriz. Dolayısıyla sağlık öncelikli. Tabii ki seyircileri istiyoruz. Bu konuda da en iyi işi bilim insanları bilir. Ne zaman uygun görürlerse federasyonda ne zaman bununla ilgili uygun bir davranış gösterirse, belli bir mesafe aralıklarla, belli bir tribünleri açarak, belli bir seyirci sayısıyla inşallah başlar diye düşünüyoruz ama şu aşılar falan bir olsun. Çünkü yani dışarı çıkarken bile korkuyoruz artık yani bir şey acaba çünkü Tek başına değiliz. Şimdi ben bu pandemi döneminde 7-8 ay gelen takımlar da oldu. Kabul etmedim. Çünkü sağlık bizim için daha önce. E şimdi biraz hafifledi o zaman. İşte geldik buraya. E şimdi ben e, bu evde oturduğum sürece eşim ben ve çocuğumdan mesulüm. Ama şimdi dışarıdan aldığım bir şeyi buradaki bütün insanlara bulaştırma riskim var. Dolayısıyla tedbirli olmak durumundayız. Ve bu konuda prensipli ve kurallıyım ve kuralcıyım. Dolayısıyla yani ben, seyirciler bana kızmasın ama sağlıklı ortam olmadıktan sonra e, e, maçlar sağlıklı olmadıktan sonra e, oynanmadı da belli bir dönem zaten. Dolayısıyla ama umut ediyorum biz de seyircili maç oynamayı istiyoruz çünkü seyirci bizi de e, mutlu ediyor. Onlarla aynı duyguyu paylaşıp kazandığımızda aynı coşkuyla aynı heyecanla, sevinç duygularımızı paylaşmak bizde de mutlu ediyor ama önce sağlık. Dolayısıyla yani çok net bir şey söyleyemiyor insan. Bu nedenle beni affetsinler yani. Bir şey diyemiyor. Hocam Erkan Taşkıran'ı düşünüyor musunuz? Demiş Akın Çolar. Erkan Taşkıran bandırmada <gülüyor> kazandığı maçta oyuna girdi şimdi. Yani benim düşünmem ne kadar etkiler Erkan Taşkiranı, yani onun gibi birçok oyuncuyu düşünebiliriz. Yani ama e, bu bir güç oyuncunun oradaki mutluluğu mutsuzluğu. Erkan Taşkıran adı yani bize hiç gelmedi. Kime geldi bilmiyorum. E, dolayısıyla bizim yani ismi hiç gelmedi ve hiç konuşulmadı. Ben yani internet üzerinde bir şeyler oldu. Bana söylediler. Bence orada bir algı yanılgısı var. Eren Taşkır, Erkan Taşkıran gibi düşünüldü diye düşünüyorum. Yani ben ona, ona yordum, öyle düşünüyorum. Hocam Ertan. şu an... Evet. Buyurun, buyurun. Sen, sen, sen. Yok ben farklı bir konuya geçeceğim, siz tamamlayın onu. Erkan'la ilgili bir konumuz olmadı yani. yani ne ucuduğun haberi var, ne bizim haberimiz var. Bu sadece spekülasyon diye bir şey söyleyebilirim yani. Ama bu da algıyla alakalı olabilir. Öyle bir iyi düşüncem var. Anladım. Şu anda en formda futbolcu kimdir demiş Fevzi Çakar. Bir de e, onaylı olarak bir başka soru var. Benzer soru. Hakan Yavuz Ahmet Karaday'ın performansını nasıl buldu demiş. Hakan Yavuz, Ahmet? Ahmet Karaday. Şimdi şöyle. Ahmet bizde e, geldiğimiz Karabük maçında cezalıydı. Belçika'ya gitmişti. Kampa geldi. Hakan Yavuz dediniz orta sağı. Memnunuz, Ahmet'ten de yani memnunuz. Yavaş yavaş adaptasyon, oyun formasyonu adaptasyon gösteriyor. Mutluyuz. Yani sadece Ahmet ve Hakan Yavuz olarak değil, biz bütün takımın bütününden memnunuz. Ve kadro oluştururken zorlanıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani birini bir yere atıyorum, yedi numaraya birini yazarken ya bu da var. Nasıl yapacağız diyoruz. Hani o zaman böleriz oyunu. Önce bunu kullanalım. Bu pozisyonda. Sonra diğer arkadaşı bu şekilde yapalım. ve Bütün çalışmalarımızda zaten değiştire değiştire pozisyonları, rotasyon yapa yapa değerlendiriyoruz. E Birçok oyuncumuz formda. Yani hiç ummadıkları e arkadaşlarımız da iyi bir form yakaladı. Ya e Bunu inşallah sürdürülebilir bir format form durumuna çevirebilirsek e disiplinli, planlı oynayan pas kalitesi yüksek bir e, Kırşehir Belediyespor Spor yaratırız diye düşünüyorum. Ha iki eksiğimiz var. Onlar da, evet onların yerine oynayacak arkadaşlar da çok iyi durumdalar. Çok iyiler. Ama emin olun o iki arkadaş da cezalıyız diye e, Volkan'la e, Erbay, hani ipe un seren tip değiller. Onlardan daha çok çalışıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Rekabetimiz artacak inşallah. Rekabet varsa başarı geliyor biliyorsun. Evet. E, şu anda o iklimi yaratmaya uğraşıyoruz. E, yol aldığımızda düşünüyorum. Hocam e, Kırseli taraftarlar kanat oyuncusu istiyorlar, on numara istiyorlar, borat istiyorlar. Siz minimum katılıyor musunuz ama yani bu bölgeler kesin transfer istiyorlar. Anladım yani burada görünmüyorlardan anladığım budur. Bu duyguya saygı duyuyorum ama Kırseli Spora 33 puan kazandıran bir oyuncu grubu var ve bu arkadaşlar e, öyle e, şey değil, hepsi de iyi oyuncular. E, iyi işler çıkacak. Tabii ki mutsuzluklar olmuştur. Mesela sakat olan İsmail'e Ali Kuçik de var bizim. Bunlar e, da ön bölge oyuncuları. E, taraftarlar tabii ki isterler, haklılar. İstemekte de haklılar. Sadece şu düşüncelerimi söylemek isterim. Burada bu başarıyı bu duruma getiren arkadaşları da Böyle bir alkışlayalım. Onlara teşekkür ederim ve imkan olursa tabii ki olur ama burada bu işi yapan arkadaşların emeğine saygı duyalım. E, takımımız iyi durumda. Ekonomi dediğim gibi kulübün şartlarına uygun ekonomi, bizim oyun formasyonumuza uygun ekonomi, şey uygun davranış gösteren ve aidiyet duygusu yüksek bize geldiğinde e, oynamadı, oynadı sorunun yaşatmayacak e, oyuncu tipi çıkarsa yönetimle tabii ki görüşürüz, söyleriz de ama takip ediyoruz. Böyle bir aktiv, yani bir hareketlilik yok o anlamda. Olmadığı için de bir şey diyemiyoruz. Yani dolayısıyla bizim elimizdeki mevcut oyuncular da bizi bu noktadan dair yere taşıyacak e, bir e, başarı gösterecekler inşallah. Bu da bizim yükümüz olacak. Yani antrenörlerin e, takıma katkısı anlamında inşallah bu katkıyı veririz ve başarılı oluruz. Temennim bu yönde. Transfer yok diye bir şey demiyorum bak. Sakın böyle bir algı oluşmasın. Uygun. Kulübün şartları bizim şartlarımız, oyunumuz, oyuncunun e, takıma uyumu falan. E, geldi 3 ay zaten 3 ay oynanacak. E, şimdi Ocak bitti. Şubat, Mart, Nisan. Mayıs'ın 6'sında e, bitiyor diyelim miyiz. Dolayısıyla bu uyum sürecini hızlı geçirebilecek oyunu adaptasyonu hızlı olacak takımın tesisine takımın şehrine çünkü Bilal buradan şehre alışamadım diye gitti anlatabildim mi bir uyum süreci e, ihtiyacı olacak bu ihtiyacı hissetmeyen bu tip oyuncu bulunursa tabii ki değerlendirir yani bu gündemde var ama doğru ve uygun olmadı mı da Bazen almamak da çok iyi bir transfer olabilir. İçeriden Hı. üretebiliriz yani. Yani baktığımızda baktığımızda son maçta bir mağlubiyeti var Kırşehir'in. Hani tabii ki dediğiniz gibi aksamak gerek performans ama diğer takımlar takviye yapınca Kırşehir taraftarları da herhalde ikinci yerler yani yani düşünmesinler. İnşallah biz başarılı olacağız. Temennimiz o. Hani varsa yani şimdi böyle ortaya çıkan bir durum ben takip ediyorum. Benim beraber çalıştığımız yönetim kurulu da başkanlarımız da takip ediyor. Yardımcı hocalarını da takip ediyor. Bize uygun bir oyuncu çıkarsa zaten hemen konuşuyoruz. Gündeme getiriyoruz. Anlatabildim mi? Bizim tanıdığımız. Ama piyasanın içinde şimdi diyelim ki X bir arkadaş diyor ki ya işte Eyüp'ten şu işte Murat Yılmaz kırklar eline gitti. Şimdi en basiti doğru mu? Evet. Ama kıtlar elinden de oyun çaldı. Eyüp. Şimdi Murat Yılmaz'ı sana verir mi? <gülüyor> Anlatabildim evet. Takas yaptılar. Şimdi e, tabii ki isteriz biz Murat Yılmaz. İstemez miyiz? Ama e, ekonomisi de çok yüksek. Gidiş şekli de farklı. Tabii insanlar bunu bilmediği için de e, doğal olarak bu beklentileri duyuyorlar. O aldı işte Murat'ı aldı. Evet ama nasıl gitti? Biliniyor yani kırklar elinden oyuncu aldılar. Takas yapıldı. Evet. Biz de şimdi elimizden Bilal gitti. Yerinde kim olabilir? Maraş'ta e, boşa çıkan oyuncumuz var. Ekonomik yapısı bize uygun. Karakteri bize uygun. Uyum sorunu yaşamayacak. Takımıza katkı verilecek diye elini aldı. Yani transferler zaten böyle olur. İlla almak için almak da şişirmek de iyi bir şey değil. Ha, tabii ki kadro derinliği şart. Neden şart? Maç sıklıkları olacak. İşte sakatlıklar, ikinci arı, sertlikler, cezalar vesaire. E, buna reaksiyon gösterebilecek bir kadromuz var mı? E, diyelim ki Volkan'la Erbay geldi, İsmail'le Ali Kucik'te geldiğinde yani 24-25 tane oyuncu oluyor. Ya bunun üstü 30 kişiyle de idman yapılmaz yani. Ya içeri boşaltıp alman lazım. Anlaşmalar var, protokoller var. Böyle bir düşünce yok, bir böyle bir tasarruf yok. Aldığımız nasıl yapacağız yani? Kadroyu almadın sorun çıkacak, oynatamadın sorun çıkacak. Antrenmanda 26 kişi antrenman planlamak da kolay bir şey değil yani. 22, 23, 24 tane oyuncuyla yapılıyor pandemi dönemi nedeniyle. Sayı artırıyoruz, bazı oyuncuları dışarıda tutup içeri alıyoruz. Dolayısıyla e, olursa neden olmasın? Yani kim istemez böyle takımına katkı verecek bir elit bir oyuncu. Kim istemez yani. Herkes ister. Ama burada da şunu göz ardı etmeyelim. Bizim oyuncularımız da bu işi yapabilecek potansiyele sahip kendilerini kanıtlamış. Oynadıkları e, takımlarda bu işleri yapmış. Oyuncular bizim buradaki teknik adam olarak görevimiz Oyunculardaki potansiyeli tekrar ortaya çıkarıp takım kimliğinde eş zamanlı, senkronize, güzel oynayan bir takım yaratıp iş çıkartmak. Yani bizim çabamız da bu yönde olacak. Yani içerideki arkadaşlar da yok saymayalım. Biz bir aileyiz çünkü. Hocam Altepe ile ilgili de bir soru var. Altepe'ye Kırşehir BDSS'e nasıl bakıyorsunuz? nasıl bakıyorsunuz? Valla altyapının başındaki arkadaş geldi konuştuk. Ee, dedik işte sezon içerisinde sizin de tespit ettiğiniz kendi bünyenizdeki bir iki tane genci salı çarşamba perşembe çift kale yaptığımız için alamıyoruz. Çünkü yani süre alamayacak kalabalığız. Kendi oyuncularımız da alamayacak. Ee, salı çarşamba cuma cumartesi ki yapacağımız antrenmanlara Katılabilirler. E, hocamızla görüştük. E, bu maç öncesi e, iletişim kuramadık. Belki onun kendi işi bir ara aradı görüştük. Ama gelecekti gelemedi. E, kadromuzun içerisinde antrenmanları alıp eğer onda o potansiyeli görürsek e, değerlendireceğiz. Hatta kendisiyle konuştuk. E, onların da antrenman düzeyi işte biliyorsunuz bu pandemiden dolayı e, ara veriyorlar. Bazı günler çift kale yapmak üzere pazartesi günleri hani oynatamadığımız arkadaşları hazırlayabilmek adına altyapıyla bir maç yapıp hem oyuncuları görmek hem de kendi oyuncularımızı hazırlamak adına çalışmalar düşünüyoruz. Bunlar konuşuldu. Ama hayata geçiremedik. Çünkü gelelim 3 gün oldu. <gülüyor> Cuma, cumartesi, pazarı. Bugün pazartesi. Evet. Bayan bir seyir sorusu var ama isim belki vermek istemezsiniz yine de sorayım. Uzun soluklu süreçte hangi oyuncumuzu oynatmayı düşünüyorsunuz demiş. Deniz Çınar olma şansı bulamasa da Ahmet Sabri'den daha çok güven veriyor demiş. Isim Bu konuda kaleci hocamız var. Kaleci hocamız onları çalıştırıyor. Ee, kendi öngörüsünü, kendi fikrini, yorumunu bize yapıyor. Onun fikri de, e, üzerinden teknik kadro bir karar veriyor. O maç kime ihtiyaç hissediliyorsa oynatılıyor. Yani şu oynayacak oynayacaktan ziyade kime ihtiyacımız varsa o gün, o günkü şartlar, o günkü koşullar. Ee, tabii ki formu yakalayan arkadaşla devam etmek her zaman iyidir. Ama e, bazı maçlar vardır ki e, ihtiyaç diğer oyuncudadır veya formla alakalı. E, isim vermeden e, kullanılabilir ama bu konuda bizim kaleci hocamız, güvenör hocamız çalışmaları yapıp bize... Görüşlerini bildiriyor, bunun üzerine biz değerlendirme yapıyoruz. O zaman kaleci hocası niye var yani? <gülüyor> o o o karar veriyor, bize fikirlerini söylüyor, biz değerlendiriyoruz, netleştiriyoruz. Bu kadar. Hocam Turgut'la maçınıスターla söyleseydik bir demiş ne zaman isterseniz bir kez daha dinleyin. Evet, ben size şuna şöyle söyleyeyim, hani ee, daha kontrollü bir karşıya Beşiktaş mı çıkacaksa yoksa mutlak uç panlım mı çıkacaksa bir şey Şimdi. Önce gol yemeden gol atmayı düşünen bir kışı çıkacak. Bu da kazanmak istiyoruz duygusuyla çıkacağız. E, bütün planımız kazanmak üzerine ama Adana Demirspor gibi de yapmayacağız yani. Doğru. Bursa maçındaki. Yapmayacağız öyle. Kendi planlarımız var. Bizim hücum e, organizasyonlarımız olduğu kadar savunma organizasyonlarımız da var top rakipteyken savunacağız, top bizdeyken de hücum edeceğiz. Havadayken de mücadele edip kazanacağız. Dolayısıyla sadece savunan, sadece hücum eden bir takım değil, her ikisini doğru şekilde becerebilen bir takım yaratmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Sarıya'yla hazırlık maçı oynadınız mı hocam? Bir soru var ama. İşte biliyorsun <gülüyor> yelekli oynadık. Yeleklerle oynadık, evet. Tamam. 2-1 yenildik. O maçın hakkı 5-1, 5-2 bizim hakkımızda. Ben öyle diyorum yani. 4 tane net pozisyonumuz var kaçırdığımız. Bu bizi umutlandırıyor. Yani ceza alanı içerisinde e, sayıyı arttırdığınızda bugün 4 defa girersiniz, yarın 10 defa girersiniz. 4 defa girer bir gol atarsınız, 10 defa girer 3 gol atarsınız. Biz bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Yani istatistikimizde ceza alanına girdiğimizde hareketli oyunda kaç defa girdik? 10 defa. Bu sayıyı 13'e çıkarmak istiyoruz. 15'e çıkartmak istiyoruz. 15'e çıkarttık, 10'da girdiğimizde 3 gol attıysak 15'te 6 gol, 7 gol, 8 gol hedefliyoruz. Yani oynanan 2-3 maç içerisinde öyle düşün. Yani bir maç oynuyorsun, 10 defa giriyorsun, bunun ikisi gol oluyor. Biz bu sayıyı 15'e çıkarıp Sayıyı 3'e çıkartmak istiyoruz. Dolayısıyla oraya 15 defa girmenin planlarını yapıyoruz. Girdikten sonra ne yapacağımızı çalışıyoruz. Mesela biz Sarıyer maçında 4 tane, ben net sayabilir miyim? Yani 4 tane karşı karşıya net pozisyonumuz var atamadığımız. Bu o anki rakibin başarısı bizim beceremediğimiz şanssızlık diyebiliriz. Sekti falan filan ya da ıska geçti. Bütün bunları dahil ettiğimizde bizi ilgilendiren o pozisyona gelmek. Sonrası olur zaten inşallah. O sayıyı arttırmak istiyoruz. Anladım. Hocam Adana Demirspor gibi yapmayacağız dediniz. Bir seyircimizin sorusu var. Herhalde yayının başında yoktu. Adana Demirspor ne yaptı hocam? Taksi olarak yorumlar mısınız demiş. Ne olarak yorumlar mısınız? Taktiksel olarak yorumlar mısınız dedi? Adana Demir Spor 1-0 mağlup 1-1 yaptım açık. Bütün takım cümbür cemaat gitti. Orta sahadan geride bir tane oyuncu savunma oyuncusu yok. Kaleci orta sahanın oralardaydı. Birinci de atamadılar. Ikinci de attılar. Adana Demirspor bunu yaptı. Yani şuursuzca bir oyun oynamayacağız biz. Yani hücum ederken bile savunma güvenliğini düşünerek oynayacağız. Buna çalışıyoruz emin olun. İnşallah Bunda da başarılı oluruz. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Seni seviyoruz. Tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Ben de sizi çok seviyorum. Ekibim adına yayınımızı teklifimizi kabul ettiğiniz için önceki tekrar teşekkür ediyorum. Kırşehir Belediyespor'daki 2. devresinde başarılar diyorum. Kasım Hoca'ya, diğer ekibimize Burak Hoca'ya selamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hepinize tekrardan başarılar diyorum. İyi akşamlar ben... diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ee, buradan bir mesaj. Ee, i̇yi oynayan bir takım izletmeyi umut ediyoruz. Böyle bir oyuncu grubumuz var. Çalışmalarımız bu yönde. İnşallah öncelikle de hepimiz playoff. Diğer şey neden olmasın? Ee, i̇nşallah sonunda gülen mutluluk yaşayan bir takım olmayı arzu ediyoruz. Allah nasip eder diye düşünüyorum. İyi akşamlar. Diye. İnşallah hocam. Sağ olun. Iyi akşamlar.